Merhabalar 15-21 Kasım haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta oldukça önemli bir hafta biliyorsunuz bir tutulmamız var. Tutulmaya ilişkin genel bir video paylaştım sizlerle. Daha kapsamlı burçları da içeren bir video paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. O sebeple bu videoda çok fazla burçlarla ilgili detaylara girmeyeceğim ama haftanın genelini takip edebilmemiz açısından genel yorumları mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten tutulmayı merak edenler bir önceki videoyu da dinleyebilirler. Evet kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar varsa veya uzun zamandır takip edip henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım 15-21 Kasım haftası bizleri neler bekliyor. Gerçekten gümbür gümbür bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gündemler çok yoğun. Gezegen etkileşimleri çok yoğun, çok önemli bir tutulma meydana gelecek. E, gerçekten bu haftanın nasıl geçtiğini e, anlayamayacağız gibi gözüküyor. Çok kritik süreçlerden eğimleyebiliriz. E, dönüm noktalarından geçebiliriz. Bazı uyanışlara e, ulaşabiliriz gibi gündemler var. Hemen 16 Kasım tarihiyle başlamak istiyorum. 16 Kasım'da e, güneş pürütü arasında güzel bir e, destekleyici görünüm meydana gelecek. Güneş 24 derece Akrep Burcu'nda. Pürüt oda 24 derece oğlak burcunda güneş ve pürüt arasındaki e, bu güzel etkileşim özellikle otorite ve güç faktörlerini ön plana çıkarıyor. Yani kendi gücümüzün farkına varabiliriz, otorite konumundaki kişilerden, güçlü kimselerden destekler görebiliriz veya ne neyi istediğimize, neyin bizim için hayırlı olduğuna dair net kararlar verebiliriz ve bu kararlarımızın arkasına sağlam bir şekilde durabiliriz. Bir şekilde kendi benliğimizi, kendi egomuzu doğru bir şekilde çalıştırabilme potansiyelini elde edeceğimizi aslında bu görünümden çıkarabiliyoruz. Ee, tabii özellikle su ve e, toprak gruplarının daha çok destekleneceği enerjiler hakim olacaktır. 17 Kasım tarihine geldiğimizde ise Mars ve Uranüs arasında bir karşıtlık oluşuyor ee, Mars ve Uranüs etkileşimleri bizi biraz sarsıyor arkadaşlar özellikle e, sabit burçlardayken ki bu hafta zaten sabit burçlar teması çok yoğun bir şekilde kendisini gösterecek ee, Mars 12 derece akrep burcunda Uranüs ise 12 derece boğa burcunda özellikle akrep Boğa, kova ve aslan burçlarının 10 ila 15 derece arasında gezegenleri bulunanlar bu etkiden nasibini alabilir gibi gözüküyor. Mars'ta Uranüs'te aslında çok hızlı, çok ani, dürtüsel gezegenler. Burada elektrikle alakalı veya hava durumuyla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Rüzgar, fırtına, elektriklerle alakalı sıkıntılar, elektrik çarpmaları yani bu konulara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Mars ve Uranüs aslında biraz patlamaya hazır bir enerji gibi, patlamaya hazır bir bomba gibi gerçekten sıkıştırılmış bir enerji ortaya çıkarıyor. Harekete geçmek istiyoruz ama bir an önce geçmek istiyoruz. Ama bir taraftan da direncimiz var, sabit olduğumuz yeri de kaybetmek istemiyoruz, stabiliteyi de kaybetmek istemiyoruz. Belki burada iki enerjinin çarpışması, iki gözü kara enerjinin çarpışması veya maddi olarak ciddi ekonomik e, sıkıntıların ortaya çıkması, hiç beklenmedik bir zamanda beklenmedik hamlelerin yapılması, e, ekonomik anlamda sıkıntılı süreçler, özellikle harcamalara dikkat edilmesi gereken bir süreç olacaktır. Çok fazla maddi risklerde alınmaması gerekiyor. Akrep ve boğa aksını değerlendirecek olursak. Sahip olduklarımız bir tarafta, arzu ettiklerimiz bir tarafta, mevcut durumumuz bir tarafta, e, evrilmeye çalıştığımız e, durum bir tarafta. Yani bu çelişkiler arasında aksiyon alma isteğinin hat Safaya çıkacağı ama e, belki de hani iki tarafında aynı güçle aynı oranda çek, çekiştirdiği bir e, durumda e, çok da ileriye gidilemez. Çok da yerinden oynayamazsın. Böyle bir enerji çalışabilir gibi gözüküyor açıkçası. 18 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Neptün arasında bir üçgen açı oluştuğunu görüyoruz. Merkür 20 derece akrep burcunda, Neptün ise 20 derece balık burcunda. Özellikle su grupları ve toprak gruplarının 20 derece civarında gezegenleri bulunanlar bu güzel etkileşimden faydalanacaklar. Merkür-Neptün arasındaki etkileşimi ben şu şekilde yorumluyorum. Gerçekten sezahür e, yeteneğimizin hayatımıza güzellikleri çekebilme potansiyelinin olduğunu, aynı zamanda sezgilerimizin çok kuvvetli bir şekilde çalışmaya başlayacağı, manevi enerjimizin çok kuvvetli bir şekilde etkili olmaya başlayacağı bir süreci işaret ediyor. E, hayalini kurduğumuz haberleri alabiliriz. Güzel teklifler ve anlaşmalar ile karşı karşıya kalabiliriz. Güzel sürpriz tanışmalar yaşayabiliriz. E, yaptığımız görüşmelerde gerçekten e, kendimizi iyi hissedebiliriz veya e, bir şekilde ilham alabiliriz aslında kimlerle konuşuyorsak kimlerle görüşüyorsak e, burada paylaşımlarımızın bizim hayatımızda bir e, farkındalık e, oluşturacağını e, kafamızda bir ışık yakacağını söyleyebilmem mümkün. Biraz sezgisel burçlarda 8. ev ve 12. ev düşünecek olursak ruhsal bir aydınlanma, ruhsal bir uyanış, manevi bir uyanışında aslında habercisi ve özellikle rüyalar da bu süreçte önemli olabilir. Gizli bir takım konular, gizli hayranlıklar açığa çıkabilir. Bizi tatmin edecek, mutlu edecek, keyifli hissettirecek bir etkileşim gibi gözüküyor. 19 Kasım tarihine geldiğimizde evet Venüs ve Uranüs arasında bir üçgen açı oluşacak. Venüs 12 derece oğlak burcunda, Uranüs ise 12 derece boğa burcunda bulunmakta. Özellikle toprak ve yine su gruplarının desteklendiği bir enerji var 12 derece civarında. Şimdi venüs, uranüs etkileşimi özellikle ikili ilişkiler alanında ani başlangıçları çok kuvvetli ve sürpriz başlangıçları işaret ediyor. Yani aniden e, çok muhteşem bir ilişki başlayabilir e, veya tam da hayalimdeki gibi, tam da istediğim gibi dediğiniz bir şey belki de hiç beklemediğiniz bir anda tezahür edebilir. Bunun yanı sıra Venüs aynı zamanda bizim maddi manevi kaynaklarımızı da sembolize ettiği için parasal anlamda evet bazı krizler yaşansa da belki bunları tedavi edebilecek tolere edebilecek imkan ve olanaklar da sürpriz bir şekilde karşımıza çıkabilir gibi gözüküyor. Yani bir B planı C planı karşımıza çıkabilir veya çok ani ilişkilerin başlangıçları yani birden bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi birden bir iş görüşmesinin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Her şey çok hızlı bir şekilde pozitif yönde ilerleyecek gibi de gözüküyor. Evet bu haftanın en önemli gündemi yine 19 Kasım tarihinde Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması. Zaten buna ilişkin uzun bir video paylaştım. Burçlara ilişkin yorumları da paylaşacağım. Dolayısıyla burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak biliyorsunuz ki bu ay tutulması hem akrep ve boğa aksının ilk tutulmasını aslında bizlere gösteriyor olacak. Yani 2022'nin bize ufak ufak sinyallerini vermeye başlayacak. Artı kaput ay gol sabit yıldızıyla kavuşumda olduğu için biraz zorlayıcı enerjilerin hakim olabileceği bazı kopuşların bazı tamamlanmaların ve sonlanmaların aslında zorlu enerjilerle beraber tezahür edebileceği enerjiler çermekte. Mutlaka tutulma videosunu dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tabi bazı kapanışlar olacak bazı zorlanmalar olacak. Ee, özellikle tutunduğumuz, bırakmak istemediğimiz, direnç gösterdiğimiz ama bizi ileriye taşımayan konular, kişiler, durumlarla ilgili artık e, bazı şeyleri kökünden kesip atmak gerekecek gibi gözüküyor bu tutulma enerjileriyle birlikte. Evet 20 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür Jüpiter karesi var. Merkür 23 derece akrep burcunda Jüpiter ise 23 derece kova burcunda yine sabit burçları biraz sallayacak. Özellikle tutulma aksını da tetikliyor bu Merkür Jüpiter karesi. Dolayısıyla buradan. Biraz e, abartılı söylemler, abartılı düşünceler, abartılı kararlar e, mümkün gibi gözüküyor. Yani söylediğimiz cümleler bizim maddemizi aşabilir, boyumuzu aşabilir e, veya çok iyimser düşünebiliriz. Aşırı abartıya kaçabiliriz e, zihnimizde planladığımız konu her neyse. Veya bu süreçte yapacağımız anlaşmalar bizi bağlayabilir bir şekilde. E, çok fazla yük yüklenebilir, e, çok fazla sorumluluğu al almak zorunda kalabiliriz. Mevzuun her neyse yani konu her neyse bunun bir şekilde aniden büyüdüğünü ve bir kaosun içerisinde kaldığınızı hissettirecek gelişmelerde yine yaşanabilir. Yani Jüpiter sert açılarında olay veya sorunu büyütme eğilimindedir, çoğaltma eğilimindedir. Dolayısıyla abartılı durumlardan da kaçınmak gerekli olacaktır. Evet haftayı kapatırken 21 Kasım tarihinde Merkür ve Plüto arasında bir seksil açı oluşacak. Merkür 24 derece akrep burcunda. Plüto ise 24 derece oğlak burcunda. Ee, burada güzel anlaşmalar, güzel teklifler ve fırsatlar, güçlü kararlar ve güçlü dönüşümler içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Ee, özellikle... Kariyer hayatımızda destek görmek istiyorsak birilerinin belki manevi bir desteğini e, hissediyor olmamız bizi e, biraz yukarı taşıyacak gibi gözüküyor. Kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Yalnız olmadığımızı hissedeceğiz. Aslında bu kişi belki bize bir e, moral, motivasyon konuşması da yapabilir. Yani kendi gücümüzü de hatırlatabilir bize. E, böyle bir gündem ortaya çıkıyor. Geleceğimizdeki hedefimize yönelik aslında hem kendi içimizde gücümüzü fark edeceğimiz hem de yanımızda bazı insanların bulunduğunu aslında insanların bir Bizi desteklediğini hissedeceğimiz bir etkileşim ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda tabii her ne kadar Merkür Jüpiter Kalesi olsa da bazı abartılı durumlar olsa da bir taraftan da güçlü bir yapılanma sürecinden de geçeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bir solukta anlattım. Bu haftanın gündemi çok yoğun hızlı bir şekilde anlatmış olabilirim o yüzden kusura bakmayın. Şimdi çok hızlıca burçlara ilişkin yorumları yapacağım. Bir sonraki videoda tutulmalara ilişkin burçları değerlendireceğim için bu videoda burçlara çok fazla uzun uzla diye yer vermeyeceğim. Zaten aslında bu haftanın genel gündemi tutulma üzerinden ilerlediğinden. Ee, şimdiden dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Koç burcuyla ben başlıyorum. Merhaba sevgili koç borçları bu hafta maddi kaynaklarla alakalı dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak. Kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Bazı borçlar veya e, geleceğin belirsiz olması sizi biraz yorabilir, hırpalayabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta burcunuzda meydana gelecek olan ay tutulmasıyla beraber çok büyük bir uyanış, çok büyük bir farkındalık sürecine giriş yapacaksınız. Özellikle önemli ortaklıklar, iş birliktelikleri veya bunların sonlanması gibi e, kritik süreçler hayatınıza dahil olabilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulması ile beraber e, içsel kargaşalar, karışıklıklar, gizli düşmanlıklar, e, bazı e, saklanan durumların açığa çıkabilme potansiyeli var. Kendinize kızacağınız, sizden saklanan durumların açığa çıkacağı, biraz bilinçaltınızla yüzleşeceğiniz, belki uyku problemleri yaşayacağınız bir hafta olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle sağlık açısından güzel bir hafta olmasını diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta büyük hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal çevreniz ve arkadaş ilişkilerinizle alakalı bazı kapanışlar ve sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Ee, bazı dostlukların sınavdan geçeceği e, ve burada bazı gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Kariyer gelirleriniz veya kariyerde gitmeyi planladığınız noktayla alakalı da e, bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta hayatınıza dair çok radikal değişimler olacak. Bazı kırılmalar yaşayacaksınız. Kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplum önündeki imajınızla alakalı farklılıklar ortaya çıkabilir. Özellikle otorite figürleriyle, ebeveynlerle veya patronlarla çatışmalar yaşanabilir. Aileyle ve kariyer dengesiyle alakalı dengeyi sağlamakta zorlanacağınız bir hafta olabilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları, bu hafta hayata karşı yeni bir bakış açısı elde etmeye başlayacağınız, belki de kendi çevrenizden uzaklaşmaya başlayacağınız, yeni bir yola doğru gitme noktasında hevesleneceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor. Seyahatler veya hukuksal konularla ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilir, daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Diğer yolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta meydana gelecek olan tutulmayla beraber krizli bir sürece dahil olabilirsiniz. Gizli konular bastıramadığınız e, dürtüleriniz artık tutkularınız ön plana çıkabilir. E, alacak verecek borç meseleleriyle alakalı da zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda e, biraz daha ruhsal farkındalarınızın artacağı elinize bir gücün geçeceği ancak bu gücü hangi yönde kullanacağınızın size bağlı olduğu bir hafta olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları bu hafta ikili ilişkiler partneriniz ortaklıklarınızla alakalı bir farkındalık haftası olacak açıkçası ee, burada ilişkilerin boyut atlayacağı boyut değiştireceği bazı ilişkilerin tamamlanıp nokta bazılarının bazıların ise yeniden başlayacağı e, bir süreç olacak gibi gözüküyor bakalım e, siz bu zorlayıcı enerjiyi aslında ikili ilişkiler alanında yaşıyor olacaksınız umarım keyifli bir etki olur sizin için diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili yay burçları bu hafta meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak. Sağlığa oldukça dikkat etmeniz gereken bir haftada olacaksınız. Kazaları açık olabilirsiniz. Bazı sakarlıkları açık olabilirsiniz. Ee, daha temkinli olması gerekiyor açıkçası. Beraber çalıştığınız kişilerle alakalı bugüne kadar hiç fark etmediğiniz bazı sırlar ifşa olabilir. Ee, bu gerçekler sizi biraz zorlayabilir. Güvendiğiniz ve beraber çalıştığınız insanların... Ee, bazı işler çevirdiğini fark edebilirsiniz. Daha temkinli olunması gerekiyor. E, i̇ş hayatınızla alakalı da e, bazı zorluklar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası. Ama özellikle sağlığa ve bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gerekecek. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta meydana gelecek olan tutulmayla beraber aşk hayatınız. Çocuklarınızla olan ilişkiler, yaratıcı projeleriniz alanında bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Burada bir aşkın ortaya çıkması, bazı spekülasyonların ortaya çıkması, beklenmedik bir gebelik haberi, belki beklenmedik hayatınıza... E Dan diye girecek bir etkileşim ortaya çıkabilir. Öyle bir aşk karşınıza çıkabilir ki sizi gerçekten derinden sarsabilir ve aşk hayatınızla alakalı bir haber alabilirsiniz. Ama bir şekilde melankoliye yatkınlık söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta meydana gelecek olan tutulma hayatınızın mihenk taşlarından biri olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı bir köklenme, bir sonlanma, ee, bazı şeylerin artık sil baştan bırakılıp yeniden başlanması gibi etkileşimler meydana gelecek. Burada birçok e, kova burcu taşınabilir, yer değiştirebilir, ailede önemli bir değişiklik olabilir, aileyle önemli bir anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Ee, ev almak, ev satmak, yerleşim yerini değerlendirmek, güvenli bölgeyi tespit etmek adına e, bazı zorluklar yaşanabilir gibi gözüküyor açıkçası. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta meydana gelen tutulmayla beraber çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Hiç beklenmedik haberler gündeminize gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, yakın çevrenizden beklenmedik hamleler, duyacağınız sözler sizi biraz incitebilir ve yaralayabilir. Ee, özellikle kardeşler veya yakınınızdaki kişilerle girmiş olduğunuz diyaloglarda daha temkinli ve dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Bu hafta biraz yorumları kısa tuttum. Çünkü zaten tutulma döngüsünde olacağımız için tutulmaya daha fazla yer ayırmak istedim. Bir önceki videodan mutlaka tutulma sürecini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki videoda tutulmadan burçların nasıl etkileneceği olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram oprikusal astroloji hesabı veya evrensel kadimbigayetcimail.com adresini kullanabiliriz. E, Maillere, e-postalara, e, DM'lere biraz geç dönebiliyorum ama e, bir hafta içerisinde dönmeye gayret göstereceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.